Arkadaşlar bugünkü konumuz serbest okuma metni Türkçe 4. sınıf. Bugün bugün size iki tane metin okuyacağım. Biri kaşığı, diğeri hacıvat ile kara göz. İlk kaşığıdan başlayalım isterseniz. Kaşığı da e, kaşığıya geçmeden önce size bir tane kitap tanıtacağım. Bu bu kitap burada metin olarak okuyorum ama siz tamamını kitapçıyerlerden alabilirsiniz. Şimdi geçelim. Kaşı. Annem İstanbul'a gittiği için benden biraz küçük olan kardeşim Hasan da artık da durunun yanından hiç ayrılmıyorduk. <gülüyor> Bu babanın seyisi yaşlı bir adamdı. At, ağır işlerinde yalnızlımı beceremiyordum. Boyum atın karnına bile varmıyordu. Oysa en keyifli, en eğlenceli şey buydu. Ben bir gün yalnız başıma kaldım. <gülüyor> İçim İzmir etme hırsı uyandı. Yatığın altında yeşil tahtadan bir sandık duruyordum. Onu açtım. Az daha sevincimden haykıracaktım. Annemin <gülüyor> bir hafta önce İstanbul'dan gönderdiği armalar armağanları İçinden çıkan fakvon kaşığı pırıl pırıl pırıl, pırıl parlıyordu. Hemen pa kaptım. Tusunun yanına koştum. Karnına sürtmek istedim rahat durmuyordu. Sayınım acıtıyor dedim. Gümüş bir parlayan bu güzel kaşığının dişlerine baktım. Çok keskin ve çok sivriydi. Biraz köreltmek için duvarın taşlarını sürtmeye başladım. Duvarın tanıtlarını sütmeye başladım. Dişleri bozulunca yeniden denedim. Gene atların hiç durmuyordu. Kızdım. Öfkemi sanki kaşığıdan çıkarmak istedim. İstanbul'dan gelen, üstelik Dadaroğlu'nun kullanmaya kıyamadığı bu güzel kaşığı ezdim. Parçaladım. Sonra da yalağın içine attım. Babam her sabah dışarı çıkarken, dışarı giderken bir kere bakardım. Ben o gün gene arada yalnızdım. Babam keçime bakarken yalağın içinde kırılmış kaşığı gördü. Dada rohay kırdı. Gel buraya. Dada şaşırdı kırılmış kaşığı ortaya çıkınca babam bunu kimin yaptığını sordu. Dada o bilmiyorum dedi. Babamın gözleri bana döndü. Daha bir şey sormadan "Hasan" dedim. "Hasan mı?" "Evet, dün Daduru, Daduru dün evet. Dün Daduru uyurken o da odaya girdi. Sandıktan aldı. <gülüyor> Sonra yalın taşından ezdi. <gülüyor> Niye de duru vermedin? Uyuyordu. Çal şunu bakayım. Hasan'ı çağırdım. Zavallının bir şeyden haberi yoktu. Koşarak arkamdan geldi. Babam pek sarttı. Hakan'a dedi ki, Hakan Hasan'a dedi ki, Eğer yalan söylersen seni döverim. Söyle, söylemem. Pekala, bu kaşığı niye kırdın? Ben kırmadım dedi. Yalan söyleme, yalan söyleme diyorum. Ben kırmadım. Doğru söyle, darılmayacağım. Yalan çok kötüdür dedi. Hasan sen direndi. <gülüyor> Babam öfkeliydi. Götür bu neve, sakın bunu bir daha buraya sokma. Hep Pervin'le otursun. Diğer kıydı. Haykırdı. Hasan evde hapsedilmiş. Annem geldikten sonra <gülüyor> barışlanma barışlanmadı. Bir gün birden biri hastalan. Doktor geldi. Kuş paozu dedi.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 Hasan'ın hayali gözümün önüne geliyor. <gülüyor> i̇ftiracı, iftiracı diye karşımda alıyordu. Pervin'i uyandırdım. Ben Hasan'ın yanına gideceğim dedim. Niçin? Babama bir şey söyleyeceğim. Ne söyleyeceksin? Kaşığı ben kırmıştım. Onu söyleyeceğim. Hangi kaşığı? Geçen yıl ki, hani babamın Hasan'a darıldı, sözümü tamamlayamadım, <gülüyor> ağlaya ağlaya Pervin'e anlattım. <gülüyor> şimdi babama söylersem, Hasan da duyacak, belki beni bağışlayacaktı. Yarın söylersin dedi. Hayır, şimdi gideceğim. Şimdi babam uyuyor, yarın sabah söylersin, Hasan da uyuyor. Onu öpersin, ağlarsın, seni bağışlar. Pekala. Hadi şimdi uyu. Sabaha kadar gene gözlerimi kapayamadım. Ama henüz ağrırken Pervin'i uyandırdım. Ben içimden zehirden vicdan azabı boşaltmak için acele ediyordum. Yazık ki zavallı suçsuz kardeşim o gece ölmüştü. Ömer Seyfettin kısaltılmıştır. Arkadaşlar şimdi Kaşağı'yı okuduk. Metin güzeldi. Ana fikrini bir yazalım. Kaşağının ana fikrini. Ana fikrim konusunu yazın Mik. Konusu ee, ka ee, Kaşağının kırılmasıydı. Kaşağının kırılması. Kaşağının kırılmasıydı. Peki ana fikri neydi? Ana fikri yani e, kaşığının kırılması ve babasının çok kızması. Bir de bir de e, hasın yalan söylemesiydi. <gülüyor> Babasının hasına darılması. Hacıvan ile kara göz metnini okuyalım şimdi. Hacıvan ile kara göz. Hacıvan gördün mü başıma geleni. Karşılaştırdığımız saat geldi ama Karagözüm meydanda yok. Aman işte geliyor Karagözüm çabuk ol. Bağırıp durma. Ben çubuk olamam. Hacıvat çubuk değil gelmeyeceksin diye korktum. Hacıvat göz. Korktun korktunsa git da gel. Hacıvat öyle değil efendim. Sözlerimi yine yanlış anlayıp benim kafamı karıştırma. Karagöz köfte hor Kel kafanı ben elemem Kendi ellerinle karıştır Hacıvat yani aklımı karıştırma demek istiyorum Karagöz hay hay Karıştırmam cıcı Hacıcavcav Hacıvat pekala Zamanında gelmen için verdiğim Kol saatine Hiç bakmadın mı Karagöz baka baka az kalsın gözlerim şaşı olacaktı Hacıvat Orada ner, neden geç kaldın Karagöz zaten, zaten bir şey anlamadım ki. İçinde kıl gibi bir tel parçası kendi kendine dönüp duruyor. <gülüyor> Nasıl da yorulmuyor anlayamadım. Hacıvat Allah iyiliğini versin. Okula gitmezsen işte böyle saatte bir şey anlayamazsın. Karagöz köfte iftira etme dün okula gittim. Hacı Vat, ya aferin ne yaptın? Oğlumu kursa yazdırdım. Arkadaşlar bu komikti. Karagöz diyor ki köfte var iftira etme dün okula gittim diyor. Hacıvat da diyor ki ya aferin ne yaptın. Karagöz oğlumu kursa yazdırdım. Aslında okula gitmiş ama oğlunu kursa yazdırmak için gitmiş. Bunun ana fikri ee, Karagöz'ün Karagöz'ün arkadaşlar hacivata okula Hacıvat'a Okula gittim demesi Orada zaten asıl olay başlıyor Konusu da Hacıvat'la Karagöz'ün Okula Konusu da okul Ve Hacıvat'la Karagöz Okul ve Hacıvat'la Karagöz Merhaba Bugün bitti arkadaşlar Bu konumuzu da bitirdik Serbest okuma metni Türkçe Dördüncü sınıf konumuzu bitirdik Bir sonraki konuda Görüşürüz